Arkadaşlar merhaba. Ben Cem Ennek Aksan. Size Google etiketi yerine Analytics GS kodunu nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğim. Tavsiyem elbette Global State etiketi kullanmanız ancak bir nedenden dolayı Analytics GS üzerinden kurulum gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Kullanacağımız kod burada. Buradaki Universal Analytics ID değerini size iletilen ID değeriyle değiştirmeyi unutmamalısınız. Önceki kod üzerine yazdırıyorum. Dosyalarımı kayıt ediyorum. ID değerimi alıyorum. İlgili alanları güncelliyorum. Sayfamız yenileyelim. Evet, Tag Assistant üzerinden kontrol ettiğimizde kodumuzun sağlıklı bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. Google Tag Manager'a gösterdiği önem dolayısıyla tavsiyem Analytics.js yerine, global site etiketine geçiş yapmanız olacaktır. Bir sonraki videoda Google AdWords kodunun nasıl kullanılacağını değineceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere.